Gelecek Bilim'de hoş geldiniz efendim ünlü bilim programımızın ilk bölümüyle karşınızdayız bakalım bildirim herkese diyor mu neler oluyor neler bitiyor şöyle bir deneme yapacağım bakalım becerebilecek miyim fotoğraf gösterme opsiyonu varmış ha böyle fotoğraf da gösterebiliyorum çok güzel ee, bu şekilde de aslında yapabiliriz çok güzel. Şöyle yapayım o zaman. Kenarda da ben gözükeyim. Hoş geldiniz efendim. Oo, Yüksel Bey de geldi. Hemen onu da davet edelim. Yayına Yüksel Hoca'yı da send request. 5 kişi gelmiş zaten. Ünlü bilim programı. Çok değişik bir program. Belki de Türkiye'nin ilk bilim temalı talk show'u olacak ee, bir program. Hoş geldiniz. Evet. Hoş buldum. Merhabalar. Bu yastık burada ne arıyor acaba? Pardon çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Farkında değilim. <gülüyor> Süper vallahi hocam hoş geldiniz nasılsınız? Hoş buldum nasılsınız? hoşum sağ olun siz nasılsınız? Ben de geldiniz çok güzel oldu İyi yaptınız ünlü bilim adında bir talk show bilim temalı bir talk show yapacağız e, yorumları da aşağıdan görüyorum arkadaşlar şimdi evet. bir saat falan zaten limitimiz e, izleyeceğiz bize yorumlarınızla kalplerinizle duruma göre işte katıldığınız yerler oldukça beğendiğiniz yerler oldukça lütfen katkıda bulunun görüyoruz bunları da. Karşımda evet. oyuncu Yüksel Ünal var. Sizi biz duyururken işte Şeker Ağa karakteriyle duyurduk. Aslında oyuncular çok sevmez böyle bir karakterle duyurulmayı, onunla özdeşleştirilmeyi ama insanlar öyle biliyor diye. Siz neler söylersiniz kendinizle ilgili hocam kısaca? Ya şanslıyım tabii. Şek, şeker ayla anılmak şanslı bir durum en azından. Yani oynadığım öyle garip karakterler var ki onlardan herhangi bir anılmak daha tehlikeli olabilirdi. Şu an hani bu duruma razıyım ben hiç problem değil. Annem bile Şeker Ağ'ın annesiyim ben diye bahsediyor benden bir yerden bahsedeceğiz ama artık o Şeker Ağ Bayağı bir yanımda gezen birine dönüştü. Ufak ufak unutulmaya başlandı tabii. Daha çok kendimle ön plana çıkmaya başladım ama. inanın böyle bir beyis yok içimde. Yıllar önce bir işte sohbet ortamında Ertan Saban'la sohbet ediyorduk. Çok sevdiğim bir oyuncu. Bilir çok, mi? çok da sevdiğim bir arkadaşım. Aslında adı Ertan Kemal Saban'mış. Hmm. Kemal de varmış adında. Orada bir abim dedi ki, Kemal dememizi ister misin dedi, hangini kullanıyorsun daha çok dedi. Ertan da ya işte istiyorsan kiremit de ama kırma dedi. Oo, yani bu çok, çok etkileyici güzel. bir şeydi. O yüzden hani şeker ha demişler, büyük ha demişler, hiç problem değil, <gülüyor> kırmasınlar. Yeter ki ya, hiç hiç önemli değil Aynen benim öyle. için. Bu arada küçücük bir şey söyleyeceğim hemen yani bir özür dileme babında. Sizden özür dileme babında. Ee, bu bir darbı mesel vardır ya. Örnekler çoğaltılabilir benim anlatacağım bu hikayede. Ben öresin örnekler veriyorum. İşte bir dünya cenneti düşündüğümüzde, dünyayı cennete dönüştürmek istediğimizde işte Fransızları aşçı yapıyorlar. Ee, işte ne bileyim e, işte örnek veriyorum. İşte Macarları mimar yapıyorlar. E, polisleri işte şey İngiliz yapıyorlar. Patronları Alman yapıyorlar vesaire vesaire. Bir dünya cenneti düşünüldüğünde e, bu arada aşkı da Türklere bırakıyorlar, e, Anadolu'ya bırakıyorlar, aşkı ve sevdayı. Çünkü en iyi biz yaşıyormuşuz bunu. E, tam tersi bir şey düşünüldüğünde, yani bir dünya cehennemi hayal ettiğimizde, örnek veriyorum işte aşçıları Amerikan yapıyorlar, <gülüyor> e, işte mimarları Bulgar yapıyorlar, atıyorum şu an yani öylesine söylüyorum bunların hiç kimse üstüne alınmasın ne olur. <gülüyor> i̇şte vesaire vesaire, Böyle işte ne bileyim polisleri Çin yapıyorlar falan filan. ...organizasyonu Bakalım. da Türklere bırakıyorlarmış. Yani <gülüyor> <gülüyor> dünyayı cehenneme çevirmek istiyorsanız diye. Ya burada tamamen kendimi eleştirerek söylüyorum bunu tabii. Ya da organizasyonu yüksele bırakalım desinler, o daha mantıklı olacak. Ya inanın ben kendimi nasıl Zoom'a adapte ettiysem, Zoom üzerinden görüşeceğiz diye. Bilgisayarı içeride bir arkadaşlarımız var. Eşim bir ameliyat oldu da onu ziyarete gelen meşgul arkadaşlarımız var. Diyelim. Onları hani sağ olun her şey yolunda çok şükür. Onları meşgul etmeyeyim diye bilgisayarı aldım buraya getirdim şöyle yaptım böyle yaptım derken birden instagram denince hayda her şey tersine döndü. O kadar elim ayağıma karıştı ki. Gelen arkadaşlardan biri bir ara abi senin yüzün çok mu kızardı bana böyle görüyor dedi. Sen daha yüzümü görüyorsun dedim. <gülüyor> Bütün vücudum rengarenk şu an. <gülüyor> Neyse bu aksamadan dolayı özür dilerim tekrar. Yok estağfurullah hocam. Hiç e, şey yapmayın gergin bir yayın değil tamamen <gülüyor> relax bir yayın olacak. Bizim <gülüyor> e, O zaman ben direkt başlayayım. Ama şöyle, tamam, şöyle tamam. kırmamak demişken hani oradan söyleyeyim. Siz de bizi kırmadığınız için. Teşekkürler çünkü ünlü bilime ünlü bulmak hani <gülüyor> kolay bir şey değil. Bizde biz, de biz <gülüyor> bir yayın yapmıştık kanalımızda izleyebilirler YouTube kanalımızda yabancı dil Türkçe diye <gülüyor> Melis ve Türkçe yayıncılarımızdan yapmıştık. Şimdi <gülüyor> onun sonunda da biz işte kulis yapıyoruz ön kulis son kulis. Son kuliste bunu konuşmuştuk hocam böyle böyle bir fikrim var işte siz bir oyuncu olarak ne dersiniz? Siz de böyle inputlar vermiştiniz o şekilde düzeltmiştik. Bakalım beğenecek e, izleyenler o zaman başlıyorum ben direkt. Şöyle. Tamam haydi yöntem bakalım. yöntem kullanacağım bakalım becerebilirsem. Hı. Şimdi ünlü bilim programımızın adı biraz bizden bahsedeyim hiç tanımayanlar için. Ben Cevdet Acarsoy bu arada kendimi de tanıttım oldu. Hemen girdim. Ben Hı. Cevdet Acarsoy Burak Çankaya ile birlikte gelecek bilimde bilim iletişimi platformunu kurduk. YouTube ve Twitch'ten canlı yayınlar yapıyoruz. Bunların ses kayıtlarını Spotify, Apple ve Google'dan podcast olarak dinleyebiliyorsunuz. Bilim yazılarımız var çeviri ve özgün. Kırkın üzerinde genç gönüllümüz var. En gurur duyduğumuz, en sevdiğimiz yönümüz de bu. iOS ve Android'de ismimizle aratırsanız uygulamalarımız var. Detaylı bilgi de isterseniz gelecek birine net adresinden her şeye ulaşabilirsiniz. Hani ben gönüllü olmak istiyorum, size nasıl destek olurum? İşte maddi, manevi, aktif nasıl destek olurum? Bunların hepsine oradan ulaşabilirsiniz diyelim ve programa başlayalım. Bilimi gündeme almak amacımız. Bu bilim temalı talk show'umuz ünlü bilimde. Amacımız da ünlülerimizin e, takipçileriyle sevenlerine aslında gündemlerine çünkü zor gündemlerden geçiyoruz. Böyle bir, bir saat falan bir bilim molası vermek, e, bilimsel konularda neler konuşabiliriz demek ama kesinlikle konuklarımıza da kendimizden ya da izleyip hani bilimsel bir altyapı bilgiye hiçbir şey gerek yok. Tamamen bu konularda biraz kafa yoralım. Konuşalım, düşünelim, hayal gücümüzü çalıştıralım istedik. Amaç yani bilimi insanların gündemine almak bu vesilesiyle zaten programımız bir sosyal sorumluluk projesi. Siz de destek olduğunuz için tekrar teşekkürler. Üç bölümden oluşuyor. İlk bölüm derin sorular ve bence siz de... Haydi bakalım. Bu, bu bölüm ama bir saati de unutmadan ona göre hani cevap verelim. Çok derinleşmeyelim istiyorum. Aman diyeyim. Ben de çünkü çok konuşuyorum. Siz de öyle. Derinleşebiliriz. İlk sorumla geliyorum o zaman hazırsanız. İlk soru şu, bakalım bilim insanlarının hemen icat etmesini istediğiniz üç şey nedir? Hemen icat etmesini... Şişmanlık kaldırılsın. <gülüyor> hemen icat etsinler bunu. Sonsuz yemek icat edilsin bence. Ya da ne bileyim, şişmanlanmamak icat edilsin. Yani mesela nasıl işte çok yemek yediği için boyu uzayan insan yok mesela. Anlatabilir Ya da çok yemek yediği için boyu kısalan insan da yok. Ama şişmanlayan insan niye var? Ben anlamıyorum bir türlü. Mesela yemek yedikçe Başka bir şey olsun. Ve saçlarımız çok uzasın çok yemek yiyince. Yani niye keseriz, e, değil mi? vücudumuzda? Niye? Evet, keseriz en azından bir yolunu buluruz. Vücuttaki deformasyon insanın çok zoruna gidiyor. Hı. Bilim insanlarının ilk önce icat etmesini istediğim şey e, şişmanlık kaldırılsın. Yani bir ilk iş. önce onu istiyorum. Evet, biri bu. E, i̇kincisi hemen aklıma gelen ya şu pandemi, mandemi, covid falan filan hani Allah aşkına hemen icat edin. Bir şey icat edin pandemi haberleri son bulsun en azından. Yani Covid-19 ortadan kaldıramıyorsanız en azından haberleri ortadan kaldırmayı hmm. icat etsinler. Ya aşı ya COVID -19... icat ettiler, daha ne yapsınlar diyeceğim ama yetmiyor işte aşı demek. Ya ne? yetmiyor ya bir de bu Covid-19 haberlerini ne bileyim tınlamamayı icat etsinler en azından. Ya bıktım hmm. artık. Yani ardarda arda mesela bir haber kanalında haberlere bakıyorum ardarda. arda. arda. Hı hı. Birinci haberde şey diyor aşının çok büyük başarılı olduğunu gördük vesaire vesaire diyor ardından da hemen sonraki haberde de şey diyor aşı mutasyon geçirmiş diyor daha fena yayılıyor diyor ya bu hangisine inanacağız ne yapacağız bilmiyorum yani bunu icat etsinler bunu istiyorum öte yandan da en çok istediğim şey herhalde şu an aklıma geldi bir hayal gibi görünebilir ya da benim yaşımda bir adamın amca sayıklıyor diyeceklerinde de tahmin edebilirim ama. yok tabii ama... şey, hayal gücü hmm? yani tamamen istediği o Evet tamamen göre... evet, hayal gücü. Dünyada herhangi bir canlıya zarar veren bir insan zarar verdiği insanın o an hissettiklerinin beş katını hissetsin. Bunu Oo, hisset istiyorum bu sadece yani bu, evet böyle bir şey istiyorum yani hani birine vurduğunda o beş katını kendisi hissetsin bunu icad edebilerin çok isterim eğer bir hayal kuruyorsak eğer. Ya bu soruları hazırlarken dedik ki, yani kim yani hep aynı soruları soracağız biz e, formatımızda sizden izleyicilerden ekleme isteyenler varsa hani format bölüm soru alırız ama mesela herkesin cevapları çok başka olacak ya, o çok güzel ve hiç, hiç beklemediğim güzel bir cevap geldi. Ikiye çok teşekkür hocam. Tamam, tamamdır. Ge Ge bu arada Ge hemen bu bir şey, buyur. bir hemen bir hatırlatma. Ee, Neşet Arteş'in Yolcu diye bir eseri var. Dinlemeyenlere tavsiye ederim. Ee, orada bir cümle geçiyor, beni çok sarsmıştır. Ee, Cehennem azabı zordur, çekilmez. Azap çeken hayvanları gördün mü diye bir soru soruyor. Ee, bu, bu önemliydi. Yani, Bunu hatırlatmak istedim de. sadece. Evet, Oradaki. Ben hazırım. Öyle teknoloji olsa zaten hani hiç bir zarar gelmez. Peki ikinci soru. Evet. Gezegenlere seyahat mümkün olsa hangisine gitmek isterdiniz? Neden? Yani bunu şey düşündük. Gidebiliyorsunuz. Hı. Hani normal sürelerde orada bir koloni var. Hani yaşamla ilgili bir sıkıntımız yok. O tarz bilimsel Hı -hı. şeyleri geçtik ama mümkün olsa Hı. hangisine gitmek isterdiniz ve neden? Hangisine gitmek isterdim? Neden? Ya bir tane şey mesela bu ben çok cahilim bu konuda. Etrafında haleler olan bir tane haleli olan bir tane gezegenimiz vardı. Satürn Satürn. Oraya gitmek isterdim. Ee, oradan gökyüzüne bakmayı çok isterdim. Mesela o şerit nasıl görünüyor oradan? E, nasıl oluyor falan. Onu çok merak etmek isterdim. E, bu arada e, git, gitmek isterim. Fakat geri dönmek kaydıyla. Yani Hı -hı. sakın... Bak o konu çok önemli. yani Gidiş Kalış dönüş değil. lütfen rica ediyorum. Yani. <gülüyor> <Tamam>. Kalıcı <gülüyor> olacaksam <gülüyor> hiçbir gezegen ekmek istemiyorum ben. Güneş kenarı böyle. <gülüyor> şey, manzara, evet, gidiş dönüş. evet, evet. Lütfen yani. Çok güzel hocam. Evet, bunu Sanırım... isterdim. Satürn'ün yanlışsam düzelsinler bir gezegenin daha halkaları var. Neptün veya Uranüs'ten biri olabilir bilmiyorum. Ee, o da var ama biz teleskoplarla hani şey yapamıyoruz. Çok gü güçlü teleskopla bakıldığında böyle çok ha. böyle soluk halkaları var. Hani aslında şey yani o yüzden sırf Satürn'ün halkası yok derler. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Peki. Şimdi Orada benim... halkayı açtığımız zaman Satürn halka açık mı oluyor? Yani... <gülüyor> tamam çok özür dilerim. Daha daha kötü bir espri yapmak istemezdim. <gülüyor> evet. Şeritler buz kitleleriymiş demiş Ercan Yılmaz. Ee, Übey, Übey dünyada demiş ki Plüton. Çok dışlandı demiş. Neptün demişler. Neptün olabilir gerçekten öyle. Übeyt benimle ki... gelecekse Plüton'a gitmeye lazım. Übeyt benimle gelsin yeter ki. Yani. Ol, Onunla en tutuşup ol. gezegen gezegen gezebilirim. <gülüyor> Bununla ilgili bir sorumuz vardı ama siz cevap verdiğinizde olsun. Ee, Aa, özür dilerim. <gülüyor> olsun olsun. Bir yo, yo, daha ben hemen yapacağım. değiştireyim. Übeyti anında satabilirmiş. Problem yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Übeyt e, Neptüne şey Plüton'a gidiyorsunuz. E, bir Tabii. sorumuz daha var. Ona şey yaparız. Peki tamam. bu soru birazcık daha derin olabilir. İnsanımızın Hı. bilime yaklaşımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Hı. E şimdi insanımızın derken bizim insanımız yani bizim. Türkiye evet. evet hepimizin ya da yeryüzündeki insanların hı hı. ya şöyle bir gerçek var ortada kabul edelim atalarımız demiş ki kedi ulaşamadığı ete mandar dermiş yani böyle bir şey var e, Bilimde e, insanlara bugüne kadarki e, herhalde sunum şekliyle ilgili bir şey genelde şeytan icadı gibi. Ya da çok karanlık bir kuyumuş gibi algılatıldı. Yani bilimsel gerçekler, bilimsel veriler, bilim, bilim, bilim, bilim bize hep ters olan şeyler söyledi. Mesela biz e, örnek veriyorum alkol almayı çok sevdik ama bilimsel olarak kanıtlandı ki alkol çok zararlıymış. Hı. O yüzden biz bilimi reddetmeye başladık. Sonra e, sigara içmeyi çok sevdik ama bilimsel olarak kanıtlandı ki sigara sağlığa çok, çok zararlıymış. Sonra alkolden ve sigaradan zarar gördükçe bu defa bilime başvurmaya başladık. <gülüyor> yani bunun bilimsel bir e, çözümü yok mu? Yani bilim, tıp bilimi bunun için ne yapabilir gibi araştırmalara düşmeye başladık başladık. Yani insanımızın aslında bilime bakış açısı yok. İhtiyaç duyduğu an var, ihtiyaç duymadığı anlar var. İşin kötüsü ihtiyaç duymadığı anlarda bir gün ihtiyacı olacakmış gibi davranmıyor. Ayağıyla tepi tepi veriyor. Ola uğraşma böyle şeylerle manyak mısın yaşamana bak boşver diyor. Ama bir gün o bilime çok ihtiyacı oluyor. Çünkü Mevlana'nın da dediği gibi bu aklın mahremi akılsızlan başkası değildir. Yani insanın akılsızlığı var olduğu sürece bilime her zaman ihtiyaç duyacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel bir cevap oldu hocam. Ee, teşekkür ediyorum. Ekleyecek bir şey bulamıyorum buna. Bir sonraki Uzayda var sizce var mı? Uzay derken yani dünya dışı e, canlılar diyelim genel olarak. Yani Hı -hı. Bakteri de olabilir yoksa bayağı insana benzer. Dünya dışında Hı -hı. E, yaşam canlılar sizce var mı? Varlarsa geliyorlar mı? Ya e, yani varlarsa da e, bence gelmeyin bu aralar hiç sırası değil çünkü <gülüyor> ya, hiç müsait değiliz valla yani bir de sizle uğraşmayalım yani yoksa gelecekler yakınlaşamayacağız ya düşünseniz 40 yılın başı uzaylı gelmiş onunla yumruklaşmak istemiyorum ben durduk yere o da yanlış anlayacak olan biz barış için geldik adam bize yumruğunu uzatıyor nereden bilecek bizde pandemi olduğunu e, yani bir de tanışamayacağız yüzümüzde maske var hem ne var yani böyle pis bir durum var. Yani bence varlar. Ee, ah, çok kötü yerde dondu. Yani aynı zamanda e, şu an dünya üzerinde de dünya dışı yaratıklarla bir arada olduğumuzu düşünüyorum ben zaman zaman. Yani onlar da bana uzaylıymış gibi geliyor. E, yani hemen böyle toplumsal mesaj vermek değil derdim ama ne demek istediğimi anladınız. Yani evet. e, adam yanımızda. Örnek görüyorum işte rahat rahat herkesin içinde duvara küçük tuvaletini yapabiliyor. Ben yani öyle bir bakıyorum ki uzaylı görsem ancak bu kadar şaşırırım diyorum. Hı hı. İşte bugün Twitter'da bir video gördüm mesela. Anmak bile istemem bir pisliği ama... E, de, ...bu örneği vermek zorundayım. Yoksa gündemimi bile almam ben böyle şeyleri. Hı hı. İşte e, orada hamile bir kedi var. E, kadın giriyor bahçeye, kediye vuruyor gidiyor. Ya yani şimdi bence bu e, bir uzaylı ve bence bir dünyamda yeri yok yani... ...gerçekten bir uzaylı o. Yani dünyalı değil. Dünyalı olmadığından eminim. İnsan olmadığından eminim onun. Ve asla kızmıyorum. Yani mesela ona... E, böyle, ...aman ne çirkin insan, ne bilmem ne falan demiyorum. Asla demiyorum. Yani örnek veriyorum... ...havlayamadığı için bir kediye kızılır mı? Ya, kedi miyavlar, köpek havlar... ...işte bu yaratık da... ...böyle şeyler yapıyor. Ya Biz ne yapıyoruz? Mesela bataklıktan sinek çıkıyor... O sineğin yok olması için bataklığı kurutuyoruz ya. İşte bu türün de kuruyup yok olması için de gerekiyor. Sonu yapalım. Bu türün bir suçu yok yani bana kalırsa. Hmm. Yani o tür kendini daha tamamlayamamış, olmamış. Aynı virüsten korunur gibi korunmamız gerekiyor bu dünya dışı yaratıklardan. Evet. Yani ben ben bir psikolog olarak bu tarz insanları anlamaya çalışabilirim. Yani dediğiniz gibi suçlamak öyle yapmak değil. Hani burada bir Amaç ne? Motivasyon ne? Bunun altında yatan evet. ne? Çünkü tek, tek o kişi değil. Çok görüyoruz bunları. Ya bu bir psikolojik bozukluk mu? Değilse ne? Neden oluyor? Evet. Anlamak gerekiyor. Bunu şey olarak kullanmıyorum. Yani burada yeri gelmişken söyleyeyim. Hani bazı hastalıkları, psikolojik bozuklukları hakaret olarak kullanma eğilimi var toplumda. İşte ne bileyim örnek veriyorum işte gerizekalı deniyordu. Halbuki bu bir tanımdı. Bunu değiştirmek zorunda kaldılar karışmaması için, yani hakaret olarak algılanmanız için evet, işte mental evet. retarda, retardasyon diyoruz, işte, zeka geriliği diyoruz vesaire gibi gibi böyle durumlar var bazı bozukluklar var ee, onu da söylemiş olalım, bunları lütfen işte hani ne bileyim obsesif, şizofren gibi böyle evet. e, kalıpları kullanmayın hakaret olarak bunlar hastalık ki, kişinin elinde olan e, bir durum değil aslında evet. cüzdanlı demek aynı şey cüzdan olmak da kişinin elinde değil ama biz acımasızsız ki yani hem Fiziksel hem psikolojik hastalıkları hakaret olarak e, kullanıyoruz. E, evet e, ve bir fiziksel özelliği aslında ya da hı. zihinsel özelliği e, silah gibi karşı tarafı da e, patla, yani göstermek çok e, acımasızca bir şey. Benim az evvel o kediye tekme atan e, yumruk kuran kadına da hakikaten hı. hakaret etmiyorum. Yani hı. hakaret etmek değil ama söylediğim şey şu gerçekten dünya dışı yaratık. Onu bir dünyaya kazandırmak için ne yapabiliriz? Onu bulmak buraya gelmeli, gerekiyor. Yani bir, evet. evet buraya gelmeli yani. Sadece evet. o yani. Evet. Sizin oynadığınız Dedemin İnsanları filminde e, söylemiyorum baksınlar bulsunlar nerede oynadığınızı neresinde <gülüyor> Dedemin İnsanları filminde çok güzel metafor vardı. Şey diyordu ki Mehmet e, Yavaş diyordu ki, işte hani onlar bizim insanımız. Hani onlar şu bizim insanımız. O da bizim bir öyle yapma bak o da bizim bir insanımız diyordu. Ve hiçbir şekilde bir ayrım yapmadan şey evet. hani bakıyordu. Bu bakış açısı gerçekten çok güzel. Youtube'da benim bir kendi listem var. Hani şey, Halka Açık değil de yapıyorsunuz ya işte şarkıları falan koyduğunuz. <gülüyor> playlistim var. Adı şey, Bizim insanlarımız. O filmden etkilendim. Ha. Böyle hakikaten yakın bulduğum, işte güzellik yapan, mesela işte şey vardı bu, ce, ne onun adı? Cep Yayınları bir kanal var kısa böyle videolar yapıyor. Orada mesela birisi yabancı bir turist Türkiye'ye gelmiş, sokakta kalmış ama kedilere her gün mama taşıyor beş kilo mesela. Hani ben onu alıyorum bu bizim insanlarımızdan biri deyip oraya videosunu ha, evet. listeme koyuyorum. Onu söylemiş Harika. olayım. Peki devam ediyorum. Bilim tamam. tarihinin en önemli buluşu sizce nedir? Sucuklu yumurta falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Gerisi lafı güzel falan diye. <gülüyor> ya, bilim tarihin en önemli buluşu nedir? Bence anestezi. Ee, hmm. Yani o çok değerli bir buluş bence. Ee, sanıyorum Morton'du değil mi? Onu bulan e, bilim adamı. Anesteziyi bulan bilim adamı Morton'du galiba adı. Ee, anestezi, ee, ben de te... yani bir tesadüf sonucu öğrendim. Yoksa ben de çok ilgilenmedim <gülüyor> konuyla da. Ee, bir firmanın e, bir işini yaparken orada edinmiştim o bilgiyi. Hı hı. E, Morton adını e, düşündükçe e, aklıma geldikçe böyle hayran oluyorum anesteziyi yani uyuşturmayı e, bulan diyeyim ya da de diş çekimlerinin ya da ne bileyim işte bir dikişin falan hani bet muhabbet açmak değil derdim ama hı hı. anestezi olmasa uyuşturma olmasa biz bu acıları nasıl çekerdik bilmiyorum yani Ameliyatlar, yani inanılmaz ee, elektrik evet. denmiş chatte e, çamaşır makinesi denmiş ee, yani şey belki hani herkesin de yakın zamanda yaşadıkları mı hani sizde ameliyat eşinizin hani o yüzden mi anestezi ha, evet, geldi aklımıza evet. acaba? Ee, Yok genel olarak aslında anestezi çok önceden beri çok seviyorum ama e, herkes kendi de, şu an gözümü böyle kaşırken nasıl göründüm bilmiyorum çok özür dilerim bir <gülüyor> çok boş bulundum <gülüyor> gözüm pörtte de pörtte de böyle ya be, be, benim için hani şu an aslında Nasıl anlatsam? Bu şu an içinde bulunduğumuz durum da aslında belirliyor en iyi icadın ne olduğunu. Mesela aslında şu an düşünürsek en iyi icat bu telefon olabilir. Yani şu an ne güzel bak. İli dişimdeyiz. Aşı de denen, e, diyen oluyor. Tuvalet kağıdı demişler. Buhar gücü demişler. E, tuvalet çek... kağıdından önce ihtiyaç hasıl olmuş. Yani bence tuvalet evet. kağıdı icat değil keşiftir. <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> bir doğru. keşif evet, bence. Keşif yani. evet. Aa, bir evet, şey Peki evet, siz evet. bir bilim insanı olsaydınız Hangi alanda çalışmak isterdiniz? Ne yapmak isterdiniz? Hangi alanda çalışmak isterdim? Ee, hangi alanda? Şimdi böyle bir birden gelince soru Ya böyle şey ha, Mesela şu, e, kelimelerin kökenleri, yani etimoloji alanında çalışmayı çok isterdim. Evet. Yani dünyada e, konuşulan dillerin kökenlerine, yani o kelimenin nasıl türediğine, yani dil alanında. Çalışmayı hmm. çok isterdim. Çok filoloji isterdim değil yani. mi? Filoloji. Deniyor. Evet filoloji. Filoloji evet. Evet. Evet. olması gerekmiyor mu? En azından benim için. De <gülüyor> Filme <Evet>. bir <gülüyor> <gülüyor> ya Evet bizim yayını da izleyin arkadaşlar. O yayında da müthiş güzel kelime yani. Ben hala işte sohbet, muhabbet farkını Aa, kullanıyorum. Eyvallah. Öğrendiğim çok Hı. şey oldu. Ee, evet. Filoloji gerçekten önemli. Ee, evet. Güzel bir al. Etimoloji de onun belki aynı ayrı bir bilim de olabilir. Alt dolu da olabilir. Tam sizi ben de, tam bu kadar de öyle bir olamazdı yani bana sorsalar evet. e, ilk evet. önce ne yapsın ben onu derdim yani. Evet çok çok severim yani çok. Ya bir, bir kelime için ömrümü verebilirim ya. O kadar açık söylüyorum size. Yani böyle, çok bulmak çok, için evet. mi falan yani Evet anlatayım. yoksa evet kökenini bulmak için. Yani e, şöyle bir şey vardı. İnce Mehmet romanını okumuştum Yaşar Kemal'in ki okumayan varsa e, gerçekten ya bunu böyle çok kalaca söyleyeceğim ama büyük kayıp. Yani İnce Mehmet'e okumamak, e, kendi dilimizde böyle bir edebiyat varken, yani bir edebiyatçı varken Hı -hı. özür dilerim, bir yazar varken onu okumamak büyük eksiklik olur. E, neyse orada İzci Ali diye bir karakter var. E, birinci ciltte o, okursanız görürsünüz benim en sevdiğim karakterdir İzci Ali. Hı -hı. E, İzci Ali e, iş sürüyor yani bütün işi bu. İş sürmek yani iş sürüyor ve buluyor buluyor adam kimi istiyorsanız sorun ormana gidiyor bir iz sürerek buluyor detaya girmiyorum bir yere bir diyalog geçiyor arkadaşıyla arasında diyor ki nereden merak sardın bu işe diyor bir iz sürmeye ya küçükken başladım diye detaya girmiyorum dedim bir soru üstüne düşünce diyor oldu diyor yani üstüne düşünce Hı. oldu diyor e, ya diyor hayatını buna mı verdin diyor e, İzci Ali ne diyor biliyor musun ya, yaşamak ne işe yarar ki diyor. Oo. Ya bu çok güzel değil mi ya? Ya çok bir güzel. ya bir güzeli ikrar vermeyeceksen yani bir derdin olmayacaksa bu hayatta yaşamak ne işe yarar ki? O yüzden ben bir kelimenin ardına bir ömrü verebilirim. Yani o çok değerli bir şey olur Ben Bir şeyi çok severim. Nazım Hikmet'in yaşamaya dair şiirindeki hani evet. yaşamayı ciddiye alacaksın gibi, hani bir sincap gibi yaşayacaksın. Hani evet, evet. işin gücün yaşamak olacak. Kısmı. Evet, bütün işin te... gücün yaşamak olacak. Ya. Evet, evet, budur yani. Benim bir, bir... su şişem var hocam. Onun üzerine alırken, işte, dediler ki yazdırabiliyorsun bir şey. Adını adını yazdırabiliyorsun. Ben dedim ki, hayır ya, ben şey yazacağım. Bir sincap gibi mesela deyip, üç nokta koyup aldım. Şimdi sürekli geçiyorum evet, ya. Evet, süper. Bunu gördükçe, o bana hatırlıyor. Bak hani, çünkü işte kullanıyorsun, okulda kullanıyorsun, hengamede. Bir dakika, onları bırak. Hani, yaşayabiliyor musun sen? Hani, Sincap da öyle yani işi düşünmüyor, stresi düşünmüyor, ne bileyim. Araştırma düşünmüyor, doktora düşünmüyor. Sadece onu yapıyor. Bunu aldım. Yabancı tabii Hollanda'da çalışıyorum. Arkadaşlarım görüyor bu ne. Google Translate etmişler falan. Ceydet diyorlar ki bu Squirrel. Yani Türk arkadaşına sormuş. Bana da değememiş. İşte bu Squirrel değil mi ya? Sincap ne demek bu falan. Anlayamadık biz falan. Ben de hemen gidiyorum işte YouTube'a. Çok güzel bir İngilizce çevirisi var. Güzel seslendirilmiş. Hani diyorum ki orijinalini okuyamıyorsunuz. Yazık ama hani. En yakın İngilizcesine bir bakın işte bu şiirdeki bir şeydir o falan deyip anlatıyorum lazım evet, evet. Hikmet'e. İlginç oluyor. Ee, onu söyleyeyim. Siz bir şey diyordunuz hocam sözünüzü kestim. Yok yok şey diyecektim. E, cezaevinde yatacak olanlara öğütler e, diye bir şiiri vardı Nazım Hikmet'in. Tam böyle değil adı. Bağışlasın sevenleri. E, orada diyor mesela sen ürpermelisin içeride 40 günlük yerde yaprak diyor. Yani hmm. 40 günlük yerde yaprak kıpırdasın sen burada vermelisin diyor. Yani bu çok önemli bir şey ya. Yani. Bu çok önemli bir şey yani hayatın içinde olmak. Bu arada e, WhatsApp üzerinden e, bana buradan soru soran arkadaşlarım yanıtlar veriyorlar. Halim e, arkadaşım hiç uyumadın mı diye cevap vermiş. Uyudum Halim. Uyudum. E, ama işte herhalde az uyudum. Halim de beni çok yakından tanıdığı için herhalde gözlerimi şiş gördü biraz. Buradaki ışık üzerinden de kaynaklanıyor olabilir. Evet. Yani şu ışığı... Direkt yüzüme vursam, belki de daha Vallahi iyi görünebilirim falan diyebilirim. Arkadaşlar <gülüyor> yok, yok. biz sorduk, hani alelacele zorlaştık değil, şimdi kötü hissettim sizi, yorgunlar. Yok ya, yayınlar. hayır hayır hayır, her şey yolunda, hayır hayır. Yani Nesrin burnundan ameliyat oldu demiştim ya, ee, bazen geceleri uyuyamıyor, sağ olun ama her şey yolunda şu an, bazen geceleri uyuyamıyor. <gülüyor> e, uyanmak zorunda kalıyorum. Sonra kitap okurken bir daha uyku tutmuyor. Bir şey falan filan. Bu aralar bir dengesizlik var ama ben kendimi çok iyi hissediyorum. Uyuyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada evet. bazen az uykuda iyi gelir. Yani mesela e, şey araştırmalar var. Çok ilginç. Depresyonda bir gece full uykusuz kalmanın bir anda depresyona çok iyi geldiği falan bulunmuş. Nedenini bulamadılar tam. Ama böyle arada da iyi gelici tarafı var. Yani illa uykusuzluk bir gece yapılan hani çok kötü bir şey değildir. Bir sonraki soruya geçeyim mi hocam? Hazır mıyız? Ya o kadar çok şey geliyor aklıma söyleyecek. Soruları yetiştiremeyeceğiz ve zamanımız dolacak diye çok korkuyorum. Bir dahaki sohbete saklayalım o zaman. Tamam. Şu an aklıma tamam. bununla ilgili bir şey geldi ama sonra konuşuruz. Tamam. Tamam. Ya da Peki. zaman kalırsa konuşalım. Tamam. Zaman kalırsa da yaparız. Peki tamam. soru şu. 50 yıl öncesinde hangi teknolojik aletle gitmek isterdiniz? Bisikletimle gitmek isterdim. Ooo güzel. Bisikletimle yani. Bisiklet var mıydı? Var sanki. Ha bir dakika özür dilerim. Pardon pardon şu soruyu yanlış anlamışım. Hı. Yani 50 yıl öncesinde hangi Orada teknolojik bir ta aleti olmuş öncesine ha, ne, öncesine tamam. Bir günden, e, zaman yolculuğu yapacaksınız. Tamam. Yanınızda bir teknolojik alet götürme hakkınız ha, var. Tamam tamam. Soruyu ben yanlış ben sanettim ki geriye dönmek için yani 50 yıl öncesine gitmek için hangi teknolojik aleti kullanmak isterdiniz ha, gibi anladım ben. Ben de bizdik ettim de hani atlayayım gideyim falan diye 50 yıl <gülüyor> öncesine dedim. Hangi teknolojik aletle gitmek isterdim 50 yıl öncesine? Um, 50 yıl. 50 yılda hani çok da şey değilmiş ya düşünüyorum da. 71. Bayağı dediğim 1974 yani bir doğumluyum. Yani çok da uzak bir zaman değilmiş. <gülüyor> Neyle gitsem çok mutlu olurduk cep telefonu diyeceğim ama ikinci bir cep telefonu olmazsa o da bir işe yaramıyor hiç. Hani kimin yani. Evet, evet baz da yok. Yani neyi baz alarak orada konuşacağız bilmiyorum. Neyle gitmek isterdim? Neyle gitmek isterdim? Zikirmatik. Rengini <gülüyor> <gülüyor> alıyor değil mi o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Yani Daha bir ticari düşünüyorum yandan da yani. <gülüyor> Telefon aslında hani şey düşündük arkadaşlar test ederken soruları şey geldi işte telefon hani bazı istasyonu yok ama şarj aletiyle gidersen hani priz var şarj edersin tamam internet de yok wifi falan da yok ama işte telefonun Hı? içinde uygulaman varsa güzel offline çalışan onları dinlersin ha. işte fotoğraf video çekersin ne bileyim uygulamaların el verdiği ölçüde bir şeyler yaparsın internetsiz çalışan ne bileyim, ses kaydeder dinlersin aa yani, evet fotoğraf, fotoğraf makinesi olabilir mantıklı olabilirmiş Evet, evet. Ya çünkü evet, 70'lerde hatta... falan var makine. Yok değil ama daha böyle pratik elde taşınan. Cetaylar. Ha bir de o var değil mi? Fotoğraf makinesi de var. Doğru doğru. Evet. Çok yeni. Ya şu an elimize tuttuğumuz ya da kullandığımız bütün teknolojik aletler başka bir teknolojiyle ilintili olduğu için hı hı. tek bir aletle gitmek de imkansız. Demek ki teknolojik gelişmeler bayağı diyalektikmiş ya. Evet. Yani aslında hakikaten icat yok, keşif var sürekli. Ya bir icadımız yok ki alayım götüreyim bakın <gülüyor> ne bulduk falan filan diye böyle. Hep ilan. Anneyle gideyim. Yani, evet. Şey var ya vapurlarda satılan limon sıkacağı var bir tane plastik ha, aparat. Ha, ha. Bu elimde gördüm zarip limonu böyle sıkabildikse şey onu... öyle bir şey. Ya. İşe yaramıyor onu satıyorlar da. Ya ha, ne iş. olacak? Hemen geri dönmeyecek miyiz 50 yıl süresinden buraya? Ha, Hemen geri döneceksek satarım lan baya yani. Birazcık alacaksınız. <gülüyor> ee, bakalım işe yarayacak. <gülüyor> <gülüyor> yok bulamadım bir şey vallahi ya okurlarda o zaman işte tıraş bıçağı falan satarlarken hani üç açılı falan siz orada <gülüyor> e, limon sıkacağı diye yanlarımda <gülüyor> <O gülüyor> ya. VR Hay falan Allah. olabilir aslında bilgisayar ve VR hani bu çok büyük gelebilir onlara şey sanal gerçeklik gözlüğü mesela aşırı hmm. yani, telefon bunun daha teknoloji ya fotoğrafı da küçültmüşler e, falan ama VR belki şey kaçabilir Evet, Doğru. Soruyu Biz bunu 100 yıl öncesi yapalım. Soru Evet evet 100 yıl yapın. Abi. 50 yıl hakikaten evet, çok 50 yıl olmuyor. Heh, hayat çok hızlı. Ya evet. ben 50 yıl önce yani ne diyeyim? Lan şimdi 46 yaşındayım. Ben doğduğumda bizim evde video seyrediyorduk veya kasetle. Hı -hı. Almanya'da doğdum çünkü öyle bir tabii Hı -hı. şey var. Yani Evet öyle bir durum var. Bilal, ya bu arada Halim Halim sürekli yazıyor. Halimciğim cevap veremiyorum şu an sohbet halinde olduğum için adam sürekli beni provoke ediyor orada. Adamı engellemek zorunda kalacağımı olacak bu nasıl? Halim, Halim be, ya nasıl? Iyi, yüksel iyi bir sıkıntı yok. Evet Size ya çok çirkin bir sonra... çevrem var çok özür diliyorum gerçekten bu arkadaş çevrem çok kötü. Peki arkadaş demişken <gülüyor> sorumuz dedim ya hani benzer bir Hı. soru. Şöyle bir soru vardı. Ay'a gitseniz, hani şimdi Artemis projesi var tekrar Ay'a üst kurulacak vesaire gateway projeleri var. Amerikanlı birçok ülkenin. Orada Ay'a gitseniz hangi ünlüyle giderdiniz ve neden? Ama gidip kalacaksınız. Yani orada Ay'da yaşayacağınız bir ünlü arkadaşınızı yanınıza alabilirsiniz. Hangi ünlü ve neden? Tamam. Şimdi iki tane yani iki seçenek sunacağım kendime. Hı hı. Şimdi birincisi bu YouTube videolarından veya işte benim bazen haber konusu olan bazı gelişmelerden dolayı Sevgili eşim Nesrin de artık ünlü sayılabilir yani benimle evet. birlikte. Ee, bir ilk tercihim Nesrin olur. Ama derseniz ki yok ya dünyaca ünlü birinden bahsediyoruz. Size yemin ediyorum Elon Musk'tan başkasını istemiyorum. Oo. Evet. Biliyor değil mi? Ne güzel. işi de biliyor. <gülüyor> Bilen adam yok ya. ben onu döveceğim ya. Hani ben ha. çok hiç sevmiyorum Aynı o adamı Evet evet <gülüyor> evet. Evet evet aynen öyle. <gülüyor> Ayda bir, gerçekten şu hani döveceğim derken tabii latife ediyorum şiddet asla öyle bir şey yok da hani, sadece şunu isteyeceğim. Hani aya gitseniz hangi ünlüyle giderdiniz? Elon Musk. Peki ne sorardınız? Şu. Neden? Hmm. Onun senin bu hırsın ne? Senin bu derdin ne? Bütün NTV'de yayınlanmıştı işte, haber Türk'te. Şurada burada Haber Türk izlemiyorum da hmm. hani ne bileyim işte haber kanallarında diyeyim. Hı hı. Ya Elon Musk'ın kar mı etti, zarar mı etti, nereye yatırım yaptığı, bugün hangi ayakkabıyı giydi, işte kaç kere tuvalete çıktığı, hepsinden haberdar olmamızı gerektirecek ne var bu adamda? Evet. Yeni evet. bir dönem peygamberi bir de bizim mi haberimiz olmuyor? Yani ne oluyor bilmiyorum. Sadece Elon Musk'ı böyle aya götürüp bir müddet <gülüyor> seyretmek istiyorum. Ne var bu adamda bu ne kadar falan var, diye. Yani Mesela bir haber PR'dan geliyor, diyor, diyor ki... Yapıyor. PR evet. çok iyi yaptığı için herhalde hani sürekli gündeme ve... geliyor. Ben bunun öylesin olduğunu düşünmüyorum. Mesela işte izliyorum. İşte bilmem neyi balkondan aşağı attı. Bir daha Peki. çeviriyorum haberi. İşte Bursa'da trafik kazası şu kadar ölü. Bir daha çeviriyorum. Evet. Elon Musk bu yıl servetine servet kattı diyor. E ben şimdi ne yapacağım bununla ilgili? Yani şu an <gülüyor> ne yapabilirim? Yani Bana... ne bileyim dayımın oğlunlarıyım. Her an duydun mu lan? Elon Musk servetine servet katmış falan filan bir diyeyim. Ne yapayım bilmiyorum ben. Ya bunu ne yapacağız şimdi? Aynı buna benzer. Mesela Amerikalı falanca oyuncu evini bilmem kaç milyon dolara satıyormuş. Hı hı. Ya oğlum bana niye söylüyorsun ki bunu? Git bizim emlakçıya söyle. Satsın o da birine. Yani. Bana niye söylüyorsun? Benim bundan niye haberim oluyor? Evet. Şu an zengine karşı bir öfke duyan adam gibi görünebilirim. İnanın ben onunkini zenginlik olarak da görmüyorum. Ben sadece Çok bunun... Çok kaldığınız için bıkmışsınız yani. Evet yani Bıkmışsın. neden bir haber değeri yok bunun? Hiçbir evet. haber değeri yok. Bakın Hakaret etmek için söylüyorsam, yani insan değilim yani o kadar büyük, yani küçük bir yemin oldu. <gülüyor> Hakaret diye söylüyorsam iyi değilim yani öyle söyleyeyim. Size yemin ediyorum, mesela hamile bir ineğin e, günlük olarak haberlerini verseler, işte bugün karnı bu kadar büyüdü, cinsiyeti belli oldu falan filan gibi. Size yemin ediyorum Elon Musk'tan çok daha ilgimi çekecek bir haber olur benim için. Hmm, hmm. Bir buzağının dünyaya gelişini görürüm. Adamın kişisel şeylerini değil de hani firmayı düşündüğümüz zaman, firmaları daha doğrusu hani birkaç tane böyle işte yani sonuçta bir roket gidiyor ve geri tekrar inebiliyor. Hani bunlar pek heyecanlandırıyor mu sizi yoksa külli yani hani uzayla ilgili şeyler mi sıkıyor? Aa, yok yok. Yani sadece evet. Elon Musk, işte bir tane daha var. O yaşlı adam gözlüklü. Facebook'un şey, o... ha Bill Gates. Hı hı. Bir de işte Facebook'un kurucusu neydi o? Mark Zuckerberg. Şu an evet. Evet o. Bu üçünün haberlerini görmek. Hadi o üçüncüsünü çok duymuyoruz da, onun adını söylerken benim ağzımdan çirkin şeyler <gülüyor> çıkabiliyor. <gülüyor> o zaten ona <gülüyor> Diğer, o... Diyorlar ya. o robot aslında falan diyor herkes ona. Böyle bir ...şey duruyor ya... ...soğuk duruyor ya konuşması falan. Ya artık insan olsa da... ...benim için fark etmez o yani. artık <gülüyor> o bir Ya bu üç insanın... ...kazandığı parayla ilgili... ...haber duymaktan ben bıktım... Bu ne kadar ucuz bir habercilik anlayışı ve bu e, ne kadar e, fakir bir hal. yani Hiç ilgimi çekmiyor. çekmiyor. Ya. Yani habercilerin evet. bir haber değeri değil yani. zenginin malı, zürdün çenesi ne, ne gerek var onun kaç para kazandı da ne yaptığını evet. anlat bize. Yani işte Facebook'un ne bileyim e, gizlilik şeyine gelen değiş, de, bir şey oldu ve o benim için ne ifade ediyor? işte Whatsapp'ta bir şey değişti sonralarda. Evet, evet, Olsa evet. ya da işte Elon evet. Musk roketi indirdi. Elon Musk'ın firması sanki zannediyor ki her şeyi Elon mask yapıyor. Hani yüzlerce, binlerce şey var orada, mühendis, bilim insanı var. İşte onlar e, mi indirebildim, indirebildim. Bunları anlatsalar aslında dediğimiz gibi servetinden ziyade. Gerçekten iyi, iyi olabilir. Peki son derin soruma geçiyorum. Bunu az konuştuk. Bilim ile fiziksel ya da psikolojik özelliğimizi değiştirmek isterdiniz. Diyeyim ama takıldı. Evet takıldı ama ben duyuyorum şu an. Duydunuz mu? Tamam. Evet evet ee, duydum duydum şu an haydi, görüyorum da. Sizdeyiz hocam. Evet. Her şey yolunda. Bilimle e, hangi fiziksel ya da psikolojik özelliğinizi değiştirmek isterdiniz? Ya e, evet yani bilimle değiştirmek istediğim fiziksel bir özellik varsa e, herkes için istiyorum tabii bunu. Bu e, şu fazla kilolar. Yani, e, yani daha doğrusu benim kilomu fazlalaştıran da diğer zayıflara göre biçilen kaftanlar. Yani örnek veriyorum dünyanın en iyi markaları sadece zayıflar için bir moda ha. geliştirirken yani beni kollamadığı için e daha da ötesi aslında bunun çözümü var yani Sezen Aksu e, yıllar önce işte sen bizim mahalleye geldin geleli <gülüyor> yavrum diye şarkısı vardı ya <gülüyor> işte ah, yine takıldık. Ya şişman bir adam saydı o klipte. Hop yakışıklı hmm. falan derken o şişman adamı görseydik. Belki de benim şişmanlığım problemi olmayacaktı. Her şey Sezen Aksu'nun yüzünden oldu bence. Şey, yani Güzellik bitmiyor. algısı. Yani güzel evet, yakışıklı demek evet. belli kriterlere bağlanması. Evet yani. yani... O kötü. Ya şey sağlıksız olan kiloyu kastetmiyorum. Ama hani e, sağlıklı sinirler içindeki beden şekillerinin yapılmaması gerekiyor aslında. Yani böyle bir akım var birazcık yurt dışında da. Evet. Bunun birazcık artması Genelde kadınlar üzerine var ama erkeklerde de büyük bir baskı yaratıyor dediğiniz gibi yani zayıf. Tabii de yaratıyor. Mesela işte örnek veriyorum bir kadın şarkıcının klibinde oynayanların Hı -hı. ten rengi, fiziksel özellikleri diğer erkekleri birden çok çirkinleştirebiliyor. <gülüyor> ya bu çok acıklı bir şey. Böyle yapmayın. Yani Elon Musk'ın parası da hepimizi birden fakirleştirebiliyor. Durduk yerde öyle bir kıyasın içine giriyoruz, öyle bir hesabın içine geri veriyoruz. Ama e, yani birbirine çok yakın iki kelime hani gene o kelimeyle oynayan adam gibi olacağım ama ten ve tin hı hı. yani ten e, tendir hı hı. ama tin de e, ruh demektir ya e, aslında ten ve tin birbiriyle çok uyumlu olması gerekiyor fakat e, bizim asıl görmemiz gereken yer ten değil tin olmalı. İşte ben bu örneği hep veriyorum ve buna çok inandığım için bu örneği veriyorum. İşte işte karısına yalakalık yapan adam gibi görünmek değil amacım. Ben bunu genel olarak söylüyorum. Ee, i̇şte Nesrin'in yani eşimin güzelliğiyle ilgili bir konu söz konusu olmuştu, bir durum söz konusu olmuştu. İşte e, hızlıca anlatıyorum e, detaya girmeden. İşte Nesrin sohbet arasında, o kalabalık sohbet arasında sonuçta ben de dünyanın en güzel kadını değilim dedi. O esnada herkes bana bakmış bulundu. Ben de evet doğru söylüyor dedim. Ben öyle deyince herkes o falan filan <gülüyor> dedi yani haklı olarak. Hı hı. Ben de dedim ki yani beni öldürseniz de Nesrin dünyanın en güzel kadınıdır dedirtemezsiniz. Çünkü hı. Nesrin'e dünyanın en güzel kadınıdır dersem başka bir kadının da varlığını varsaymış olurum. Hı. Nesrin'in yanına başka kadınlar koymuş olurum. Hı. Yani nasıl olur da dünyanın en baba babası benim babamdır diyebilirim ki hı. benim babam bir tane. Dünyanın en iyi parmak benim parmağım falan. Hayır bu benim parmağım. Yani bunun yanında başka bir işaret parmağı yok ki. En Hı -hı. parmak benimkisi olsun. Hı -hı. O benim bir tanem. O benim karım. Yani onun güzelliğini konuşmak, kutsal kitabın rengini konuşmakla aynı şey. Bu nasıl bir aymazlıktır? Ya Hı -hı. Bu nasıl bir manyaklıktır? Yani başka bir yerden mi? olmuş. Ya. Şey de olabilir ya. Gerçekçi olarak da evet ya değil ama ben bana göre öyle mesela evet yani gerçekçi olarak en güzel kadın değil ama bana göre öyle diyebilirsiniz mesela bu da bir i̇şte bu, burada bir da şey bir geliyor. çelişme var. Yani Hı. bana göre zaten en güzel de olabilir. Güzel zaten bir şeye göredir. Bakan bakanınla yani, evet, ilgilidir ya. Evet. E, onunla ilgili bir şeydir. Yani e, dolayısıyla e, fiziksel özelliği konuşmak e, o e, ya Vefat eden e, Hawking e, bedensel özellikli bir Hı. bilim adamı vardı ya. Evet, evet. Hawking evet. yakın zamanda kaybetti. Evet. Ha, Stephen Hawking evet adını hatırlayamadım. E, o bir röportajında e, spiker şöyle bir soru sormuştu ki ben ilginç bir soruydu. E, fiziksel durumunuz e, acaba zekanızın bir bedeli olabilir mi? Ha. diye sordu. Hani mesela sana çok iyi beyin bir vereceğim ama ala, alır öteki yerden gelir e, falan. Bir, gibi. Öyle bir kıyaslama var ya. Şimdi e, Stephen Hawking dedi ki. Ya hiçbir şey bir diğerinin bedeli olamaz dedi vücutta yani böyle bir şey yok dedi adam birincisi Hı -hı. öte yandan şu kainatın büyüklüğünü bir tasavvur edebilseniz Hı -hı. yani bu büyük kainatta toz zerresi kadar bir sistemin saman yolundan bahsediyor Hı -hı. Işte toz zerresi kadar bir gezegenin içinde toz zerresinden daha küçük yaratıklarız ve birbirimizin arasındaki fiziksel özellikleri konuşuyoruz bu Hı -hı. çok komik değil mi dedi yani Hı -hı. aslında Gerçekten. bu bütünün içinde yani. evet. Evet. ben evet. yani düşün şu an biz bunları konuşurken milyonlarca ışık yılı uzakta bir yıldız, belki de e, bir rüzgar esti ve üzerindeki tozlar uçtu. E, ve işte ne bileyim kâhinatta şu an gezmeye başladı. O esnada hızlı şekilde bana doğru geliyoruz ve ben diyorum ki ya biraz kilo verse bir yolcak galiba falan. Bu çok, çok güzeldir. Sar Carl Sagan'ın işte soluk mavi nokta şeyi vardır ya bu Voyager projesinde çalışıyor. Voyager Dünyadan en uzağa gönderen iki tane Voyager 1-2. 40 yıl falan olmuş gideli Gönderiliyor bunlar. Kendi nükleer yakıtı var. Bir yöne doğru uzayda hız kazandırdığınız zaman gitmeye devam ediyor sürtüm olmadığı için. Gidiyor. Ee, ve bize fotoğraflar gönderiyor. Çok düşükçe olsa. Çok baya baya uzaktan dünyanın bir fotoğrafını gönderiyor. Böyle bir ışık yüzmesi için de asılı bir nokta. Kum, kum tanesi gibi bir nokta. Hakikaten, hani ok koyuyorlar. Hani bak dünya burada falan demek için. O da diyor ki o fotoğrafa bakmışım çok uzun hani internetten baksınlar meraklıları şey diyor hani bunaya baktığımda diyor astronominin sizi alçak gönüllüleştirici bir olayı vardır derler hakikaten doğru buradan baktığımda hani şeyi düşünseniz sevdiğiniz sevmediğiniz bütün gelmiş gelmiş yaşamış yaşayacak bütün insanlar bütün şiirler bütün kitaplar bütün filmler işte en, en büyük liderler bütün savaşlar her şey bu nokta üzerinde oldu bitti. Ee, ve olacak hani bütün bu ka kainatta hani şey ne kadar saçma geliyor yani o kadarcık nokta için liderler birbirleri savaşacak işte bir anlık hakimiyet için uğraşacak gibi gibi devam ediyor aynı o dediğiniz gibi yani soluk mavi nokta metaforu gerçekten ee, güzel hocam dediğiniz gibi. Evet ya. Ta o yükseklikten dünyaya bakıp elektrik faturasını düşünmek ne acı bir şey değil mi? Yani, <gülüyor> yani çok tuhaf. <gülüyor> hiç önemi yok Voyager için. Evet, yok. Evet, evet. yok. Yeri gelmişken bir şey soracağım. Belki siz biliyorsunuzdur. Şimdi bu Mars'a e, bir cihaz gönderdiler ya işte mekik neyse artık. Hani Perseverance. Yani. Şey, gezgini. Evet. Ha, gezgini. Hı -hı. Fotoğraf gönderiyor ya dünyaya. <gülüyor> Zipet gönderiyor değil mi onları? Hani öyledir herhalde değil mi? Allah bilmiyorum. <gülüyor> Dişime ince. kozmik falan. Mesela biz geçen gün konuştuk arkadaşlar. Mesela bana gönderse ben mesela klasör falan çarım masa üstünde Değil mi? Hani gelen kutusu. Hani <gülüyor> Mars JPK yani. falan diye. Hani <gülüyor> bu klasörün adını ne koyardım mesela? Hani Mars sıfır bir, Mars sıfır iki falan diye böyle zipet dosyalar. Allah. Mars yedek falan. <gülüyor> <gülüyor> bana çöp. Foto format diyorum şimdi Google'a. Google'a da her şeyin tamam. cevabı var. Ya, bakalım ne çıkacak. Neler yazsın. ve evet. bilenler de yazıyor mu bu arada? Yazıyorlar, ha evet de, e, yazıyorlar. Birisi şey sormuş, neden raw raw image göstermiyor diye. Yani ne e, demek? şey olarak ham hali fotoğrafların hani ham halleri olur ya. Neden ham ha. e, olarak vermiyor NASA da e, belli bir formatta veriyor gibi e, demiş. Ama hakikaten raw veriyormuş. Ya bence onlar bize ham halini yolluyordur da şey olması gerekiyor aktarılırken onu çok küçük şey yapıyordur yani e, sıkıştırarak gönderiyordur. O kendilerine ait bir format olabilir sıkıştırma formatı ama buraya gelip açtığımız hani zipleyip unzip yapıyoruz ya zipleyip çıkarınca zipten e, gene raw yani bildiğiniz bugün fotoğraf makinelerinde çekilen bir format ham hal diyoruz. Ha, Orada evet. şey olabiliyor mesela renginde ışığında çok daha oynanabiliyor. Çünkü bütün bilgiler onun içinde, bütün çektiği her şey içinde oluyor. Belki öyle o format olabilir, öyle öyle yazmışlar internette bakalım. Yazsın. Ne bileyim ya düşününce öyle hani <gülüyor> biraz şey Covid geliyor yani cipet klasör açıyorsun falan evet. böyle. Değil mi? Flash çok belli Mars'tan Mars bir Mars iki falan. Bu arada <gülüyor> binlerce oldu NASA'nın sitesinde bunlar açık hani gidin bakın ben bir baktım. Ee, kendiniz ha. onları keşfetmek çok güzel. Ne geldiyse 2000 küsur oldu şu ana kadar gibi binlerini geçmişti baksınlar şey bayağı fotoğraflar hani aynı yeri birçok bir, bir kez çekmiş ama siz indirip onu zoom, zoomlayıp kendiniz inceleyebiliyorsunuz ve şey çok ilginç bir şey. Başka bir gezegenden fotoğraf bayağı ben internetten indirebiliyorum. O kadar basit bir hale geldi ki artık günümüzde Vay onun değerini de bilmiyoruz yani gidip o siteye indirmiyoruz ya bakmıyoruz ya ama hani diyoruz ama başka bir gezegenden Mars'tan yani fotoğraf daha önce de geldi. İlk değil ama bu kadar hani halka açık adamlar yüklüyor. Albüm yapmışlar sitelerini. Biz onu yerine yani işte hürriyette milliyette başka galerileri tıklıyoruz ya mesela. O da garip <gülüyor> <gülüyor> değil. Bak Gökhan şey demiş. Rab artı DNG formatında geliyormuş. Hmm. DNG'yi bilmiyorum ama RAW olabilir. Bilmiyorum. Son bölümümüze geçelim hocam. Bazı tamam. şeyleri atladım ki sonra zaman kalsın bize sohbetimize. Bu bölüm tamam. eğlenceli bölüm. O mu bu mu bölümü. Tamam. Bunu İbrahim Selim'in programından biraz örnek aldık diyelim. Ünlülerle yapıyor tamam. Biz bunu bilim insanlarıyla yaptık. Hı hı. Bayağı bir şimdi bir liste geliyor. Şöyle o mu bu mu diyeceğim. Ne için ama yemeğe gideceksiniz bu bilim insanıyla. Şu an ölmüş de olsa. Ve tamam. istediğiniz soruları sorabileceksiniz. Yani tercüman da var. Her şeyi tamam. sorabileceksiniz. Bir akşam yemeğine tamam. gidebileceğiniz bir bilim insanı hangisini seçerdiniz? Tamam Tamam. Başlıyorum o zaman. Tesla mı Edison mu? Ya muhabbet ortadaki şekille ilgili mi? Yok. O iki sadece. Tamam tamam. Hayır, Ortadaki şekille ilgili bir şey konuşmayacaksak ben diyorum ki Tesla'yla gidelim ama ne yapacağız? Sadece yemek mi yapacağız? Raka falan içilecek mi? Öyle bir şey var mı yani? İstediğiniz. İstediniz. Yemeğe bitiriyorsunuz. Kabul edildiğinde sorularınızı yaşıyor şu an. Sorularınız. Tamam. Tesla. Peki Tesla mı Einstein mı? Ne için? Devam ediyorum. Elemeye devam ediyorum şimdi. Son bir. Ha yemek yemek için. Aynı olay için eliyoruz. Yine, Yine Tesla. Tesla. Tamam. Peki Tesla mı Heisenberg mi? Heisenberg kimdi ya? Belirsizlik ilkesi var fizikçi. Aa yok yok Tesla. Tamam. Peki, Hiç tes... çekiyorum onu muhabbetim. <gülüyor> <gülüyor> Peki, Tesla... Ne yapıyorsun? Benim, belirsiz diyor falan. Böyle. <gülüyor> Tesla mı Meriküri mi? Meriküri ne yapıyordu? Meriküri de e, radyoaktif element materyalleri bulan, radyoaktiviteyle ilgili çalışmalı olan kadın bilim insanı. Hayat ya ben bu Tesla, Tesla'dan kurtulamayacak mıyım ya? Yok Tesla, Tesla. Tamam. Peki, Tesla mı Canan daha devren mi? Canan daha devre. Canan da dün araya e, Türk insanını koyduk. Böyle son yıllarda Çok Cananda özür üzüldüm. De... Orada bir do, şey donukluk oldu. Anlayamadım Canan. Bu arada cehaletin bağışlayın ne oldu? Bu besiyerleri kim bilir kaç tane cahil bir şeyler öğreniyor bence. Ben yanıyorum burada. Evet. <gülüyor> Biraz <gülüyor> için koydum. Ben de çoğunu bilmiyordum. Evet. Araştırdım bu arada aynı yani şey yapmaya Lütfen yapmayayım. lütfen arkadaşım. Canan övüren tamam. eee MIT'de çalışıyor. Malzeme bilimci. Yani kalp pilleriyle ilgili çalışıyor. Mesela kalbin üzerine bir doku giydirip Hı. pile gerek kalmadan şey yapılması gibi bir sürü farklı çalışmalar profesör. MIT'de bir bilim insanımız. Ben hala Tesla'da duracağım. Hala ya. Çünkü hani, yani, hani bir ha, şey evet. malzemeden konuşmak istemiyorum. Ya. <gülüyor> Malzeme bilimciyse evet. tamam. Peki Tesla mı? Meta Atatür'e mi? Buyurun. O da yine Cambridge'de fizikçi bir hocamız. Kuantum fiziği üzerine çalışıyor ışık ışık ve kuantum üzerine çalışıyor. Eğlençler. Valla hala ay, tam, ta, sever. tahmin ediyorum de Tesla ile bir işimiz var bizim ya. Bizim tamam. gıda çarşısında bir dükkan tutacağım ben. Tasarruf lampıysa evet tamam. Devam edelim. Peki Tesla mı Newton mı? Newton. Heh, değişti sonunda değişti. Şimdi değişti geldi. şimdi. Oo. Çünkü ayağımız yere sağlam bassın kardeşim. Ben şimdi gıda çarşısında dükkan falan diyorum. Bu devirde ticarete atılmak bana çok büyük risk. Iş. Yani bence Newton bana bir mesaj gibi geldi. Kardeşim, ayağınız yere sağlam bas. Adam olun falan evet. diye. Bir evet. de Newton'a karşı bir böyle sempati duydum. Çünkü benim çok sevgili lalem, e, Londra'daki arkadaşım beni orada ağırlamıştı ve Newton'un altında oturduğu ağacı gördüm ben. Ya, ee, ve güzel. ağacın evet ağacın etrafında herhangi bir koruma yoktu yani ağaç böyle meydanda duruyordu yani şey ben biliyorum işte George e, bilmem kimi seviyor falan George Kalp işte e, Jenny falan yazmışlar yok etrafında nargile kafe vardı niye nargile kafeler <gülüyor> diye <gülüyor> altını Ganyan Bay yanında. İşte Newton şekerleme, Newton Ultra falan böyle tesbihler falan filan. Hiçbiri yoktu. Newton'a karşı böyle bir şeyim var, sempatim var. Elma seven de bir adamım ve isterim ki ayağım yere bassın. Ama Newton'la tabii baş başa kaldığımız ona bazı soracaklarım var. Tamam. Çünkü güzel. kilo kilo yer çekimiyle hesaplanan bir şey. O yüzden çok sinir bozucu. Evet. Hmm. <gülüyor> Kiloyu <gülüyor> azaltamıyoruz bari. Yerçekimi yemesini düşünelim. De. Lütfen Bu yani. Ağırlığı. Ne gereği var? Niye buldun yani? Sanki benim ağırlığım bana yetmiyormuş gibi de onun ağırlığını ölçüyor. Ne gerek var ya Hakan? Neyse. Yüzüne yüzüne. Newton mu? Pasteur mü? Pastör, pastörize sütü bulmuştu değil mi? <gülüyor> tamam çok özür dilerim. <gülüyor> Pasteur neydi çok özür dilerim. Çok ee, cahilmişim pastor, ya. Pasteur pastörizasyonu da buluyor diye biliyorum. Ve kuduz aşının da mucizi aynı zamandır. Louis Bravo. Pastor. E, i̇sterim ki e, Newton'la devam edelim. Tamam. Peki Newton'la e, Michael Faraday mı? Michael arkadaşımız ne yapmıştı? De, olay Michael nedir? Michael Faraday'da e, elektrik alanları üzerine çalışıyor. Aaa bir dakika doğru al. doğru. Faraday kapısı falan vardır oradan. Tamam beri, tamam, tamam. Direnç, Ohm <gülüyor> kanunu direnç falan filan. Tamam Hı -hı. tamam evet biliyorum. E, ben gene Newton'la devam edeyim ya. Yani. Tamam peki. Newton mu yine aynı alanlarda çalışan Maxwell mi? Maxwell ne yapmış? Maxwell denklemi yine o da elekt şey elektromanyetizm, elektrik alanlarıyla ilgili Maxwell evet. denklemi var. Ya yani bence e, şey Newton, e, Newton devam. Yani tamam. daha yeryüzü ve daha doğal bir adam gibi geliyor bana evet. Peki şimdi büyük bir hani biraz karşısını güçten düşünen... Newton mu Galileo mu? Galileo diyeceğim fakat onunla muhabbet ederken ben çok gülerim gibi geliyor bana. <gülüyor> Niye? Çünkü bana hani Galileo, Galileo hani Haydan gelen huya gider gibi hani böyle, Galileo Galileo yani öyle bir <gülüyor> ben de öyle bir çağrışımım var Galileo Galileo'nun hani bir galyana i̇simle gelmek gibi bana hani, Evet evet isimle dalga geç yani. yani, hani şimdi Galileo Galileo'cum Galileo'cum falan tutturamıyorum. yani Galileo Galileo hani. Ben bir de birkaç kardeş sonra onu iyice bozarım artık. Oh yani galiba galiba galiba. <gülüyor> Kara tiren <gecik. gülüyor> Geliyor geliyor falan. Diyorum. Çok iyi. Yok. Newton'dan <gülüyor> devam edelim. Newton mu? Aa tamam değişmiyor. Evet, evet. Peki Newton mu Pisagor mu? Pisagor... E... Daha eski yani... şeyleri de bilmiyor. Hani konuşacağınız konular falan. Evet yani konu bir de yani... Ya yok ya pis bir argosu. Ah yani çok tamam. pis ve argo konuşacakmış gibi geliyor bana Pisagor <gülüyor> ya. <gülüyor> Gülemedim buna özür dilerim. Yok yok. Gerçekten <gülüyor> çok kötüydü. Ne yapsam bilmiyorum. Şart ışığı kapatayım bir şey yapayım ben. de. Hemen soruyu tekrar düzeltiyorum. Esneyi. Tabii lütfen. Ta Milton çok özür dilerim. Kimdi o zaman? Charles Darwin mi? Darwin. Oo, değişti mi? Darwin ya. Darwin e evet, mi? evet evet. Evet Darwin'e geçtik. Evet Darwin. Yani çünkü e, bu kadar çok e, muhabbetten sonra gecenin sonunda e, Darwin'in başladığı noktaya geri döneceğiz gibi geliyor. bana yani. Maymun gibi kalkacağız oradan belli ki yani. O yüzden <gülüyor> inşa maymuna dönmeden Darwin'in e, yardımına ihtiyacımız olacaktır. Peki Darwin mi, Alan Turing mi? Turing? Turing e, bilgisayar bilimleri konusunda çok önemli. Yapay zeka, işte Turing testi vardır. Ancak He. Imitation Game diye bir film var. Merak edenler olursa hayatını izleyebilirler. Tamam. Bu Turing'in söylediği herhangi bir şeye inanırsam kendimi şeytana uymuş gibi hissederim. <gülüyor> ben Darwin'le devam edeyim. Maymuna kalmayı tercih ederim böyle bir insan olmaktansa. Tamam. Peki şimdi de biraz Türkiye'ye de geliyoruz. Darwin mi, Aziz Sancar mı? Aziz Sancar. O, ne yani zaman Türkçe konuşuruz diyorsunuz? Tabii de. canım Türkçe söyleriz beraber. <gülüyor> Yemişin bilimini. <gülüyor> Bir van peynirine banladıktan sonra yani ne anladım bu hayattan yani. Peki, Aziz Sancar mı, Celal Şengör mü? Celal Şengör. Celal Şengör, jeologumuz, e, profesör doktor Celal Şengör. Ah, evet et evet, yok yok. Hayır, hayır. Hayır. Hala Aziz, Aziz Sancar'da Sancar evet, Peki. Evet. Aziz Sancar mı, İlber Ortaylı mı? Evet. İlber Ortaylı. <gülüyor> Değişti. Bir gün İlber Hoca'yı evet. alabiliriz e, bu programı. Onun da Instagram'ı olduğunu biliyorum. Peki... Valla çok mutlu oluruz. <gülüyor> yani şimdi cahiller. Şimdi e, ya. Yani. falan diyebiliriz. Peki İlber Ortaylı mı? Yoksa onun hocası Halil İnalcık mı? Yok İlber Ortaylı. Peki. İlber Ortaylı. Peki. O zaman geliyor Değişik bölümden evet. bir getiriyorum. İki kişi koyuyorum bu sefer karşıya. Çünkü birlikte alm almamız gerekiyor onları. İlber Ortaylı mı mı yemeğe gitmek isterseniz yoksa Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile mi? Biontech aşısının mucitleri. Emre ha, Emre. Yok yok. İlber Ortaylı ile devam edelim yani. Tamam. Bakıyorum. Peki. Ee, İlber Ortaylı mı Hulusi Behçet mi? İlber Ortaylı. Tamam. Hulusi Behçet'in ne yaptığını bile sor. Behçet, Behçet hastalığını hastalığı. bulan. Evet evet. evet, evet, evet, evet, tamam. evet. Yok yok yok yok. Bunlar şey... Yani kapatalım bet muhabbeti hikayesi var ya. Hı hı. Yani adam e, yani bu çok değerliler Hastalık hepsi benim için. <gülüyor> <gülüyor> Ama hani bulunduğumuz ortam yemek be kardeşim. Oturmuşuz burada şimdi kelle paça içerken kalkıp niye ben fizik kanunlarını konuşayım? Yani Newtonla konuşulur bir yere kadar. Ama İlber Ortayla her türlü muhabbet olur gibi geliyor bana. Yani. O zaman hocam yani başka çok birini getiremiyorum karşınıza. Kararımız İlber Ortay'da. İlber Ortay'la akşam yemeğine evet. çıkıyorsunuz. Ve ne sorardınız peki? Mesela ilk başladı oturduğunuz emeklisi. Ne sorardınız İlber Hoca'ya? Harbi mi diye sorardım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tek soru soracağım hocam. <gülüyor> Harbi mi ya? <gülüyor> Süpermiş hocam. Peki sana Kocaman bir gıybettir tarih dediğin. Ya. tarih gıybet. Evet gıybet. Kapının arkasında olanları yazmaz ki tarih. Yani kocaman bir gıybet. Yani biz burada yaşlılarımıza, gazilerimize otobüste yer veriyoruz ya. Hı hı. Yunanistan'da dövüyorlar mı yaşlıları öyle mi zannediyorsunuz yani <gülüyor> evet. onlara da saygı duyuyorlar savaş kahramanı gibi. Tarih bakan üslerinin ağzından dinlediğimiz bir hikayedir. Hı. İnanmamız gereken nasıl bir gelecek kuracağımıza dair ortak düşüncelerdir bence. Peki. Başka bir şey yok. Başta da söylediğiniz ince Mehmet'i önerdiniz ama şöyle bir köşemiz var son bitirirken tavsiyeleriniz bizim izleyicilerimize şu an takipçilerinize, sevenlerinize sizi en etkileyen tavsiye için kitap, film dizi veya da oyun, bilgisayar oyunu da olabilir. Valla son zamanlarda e, en ama böyle beni sarsan kitap yani açıkça söyleyeyim. E, açıkça söyleyeyim ne demek ya? Şu an düşünme payı vermek için kendimizi açmaladım. <gülüyor> beni en çok sarsan kitap e, Hasan Ali Topbaş'ın e, Hasan Ali Topbaş'ın e, Gölgesizler kitabı olmuştur. Hmm. E, ve bu yazar beni daima etkilemiştir, etkileyecektir de. Hakkında çıkan haberleri okudum fakat bu beni ilgilendiren bir şey değil. Hmm. Öte yandan e, Gölgesizler okuduğum en sarsıcı kitaptı fakat son zamanlarda gerçek bir şaheser olduğunu okuduktan sonra anladığım e, Dostoyevski Suç ve Cezadır. Hmm. Daha yeni okudum bitirdim ve çok sarstı beni. Gerçekten çok sarstı. Gölgesizler bambaşka bir mevzu. Yani iki kitap tavsiye etmiş olayım. Tamam. Film konusuna gelince e, Tepe'nin Ardı diye bir film izledik. Eşimle birlikte geçenlerde. Hı -hı. Çok etkilendim ben bu filmden. Hı -hı. Tepe'nin Ardı çok sarsıcı güzel bir filmdi. E, dizi konusuna gelince bu aralar biz Netflix'te talihsiz serüvenler dizisini izliyoruz eşimle. Ben onun çocukken okuduğum Çok seviyorum. Ya ee, film olarak ve seslendirme olarak bir Türkiye başarısı bence. Hı hı. Ya müthiş yani çok çok güzel olmuş. Ya durdurup durdurup gülüyorum bazen. Yani çok güzel bir <gülüyor> iş olmuş. Yani. Hocam, çok nasıl güzel olmuş. Yani. hep acıklı bir seridir yani ben üzülüyordum onu okurken da. Ee, yo yani bence bir o, izleyin tamamen komik yönüyle bakmışlar Tabii, herhalde. Yani, katıla var, katıla gülüyorum. Evet. evet, evet. Kontrolafın o oynayan kişi. Ee, evet, Neil, Neil Patrick Harris galiba o bayağı iyi bir oyuncu tiyatro iyi tiyatro ya galiba. öte yandan Türkiye'deki seslendirme Hasan Can galiba Hasan Can hmm. tam bilemedim adını ya, da biz, hocam, seslendirme konusunda bence yani çok iyi bir yerdeyiz dünyada ee, müthiş. ben geçen arkadaşlarla şey konuştum Yüzüklerin Efendisi'nin e, çevirisi zaten hani Çiğdem peker Erkan müthiş bir çeviri onunla sadık kalınarak yapılan dublaj yani şöyle söyleyeyim İngilizcesini İngilizcem geliştirdim hani bunu anlayayım diye. Anlayabiliyorum çok şükür. Hani gerçekten tadını alarak İngilizce de izleyebiliyorum filmi. Fakat Türkçesi İngilizcesine daha havalı, daha cool. Yani şeyde geek yapardı bir örnek vermişti bunun üzerine. Şey diyor ki bir yerde diyor ki işte şey oradaki elf işte şey diyor. This hobbit showed the great resistance against evil falan diyor. anlaşılıyor ya. Yani. Tamam güzel. Ağdalı bir dil ya Türkçesini söylüyorum. Küçük hobbit dostumuz Şer'e karşı çok büyük bir mukavemet göstermiş. Falan diye çevirmiş. Yani nasıl zevk veriyor? Çünkü şeyi biliyor çeviren de, seslendiren de şeyi biliyor. Bu adam elf, bu adam 3000 yaşında. Yani 3000 yıl boyunca gizli bir şey olacak. Hani buna dikkat etmişler o, çevirirken. Ben mesela seslendirmedir yani. Seslendirmede sadece diksiyon, artikülasyon gibi şeylere dikkat ederdim. Bu da çok önemli değil mi? Tabii, tabii çevirinin de evet, tabii evet. o şeyi ama hani... Kitabın çevirisi başka, filmin çevirisini de böyle yapmak, o tarzda yapmak e, çok hoş. Peki oyun öneriniz var mı hocam? Ya oyun, Ben çok bilen bir adam değilim ya. Kelimelik oynuyorum ben sadece. Başka <gülüyor> tamam, bir şey yok. Onu da çok oynayamıyorum bu aralar. Tamam, kelimelik diyelim. En son bir yere gelelim bitirmeden. Ama biz e, kapatırken yapalım. Yapalım öyle kapatalım. So, şudur hocam. Bizim o bu formatımızı şöyle bir durumumuz var. Her ünlü bir ünlü arkadaşını, hani böyle Emirvaki yapabileceği samiyetle, bir başka ünlü arkadaşını, bu bir challenge gibi de biraz ya hani meydan okuma gibi e, sorular cevaplıyoruz, sohbet ediyoruz. Ünlü bilim formatını kimi davet ediyorsunuz? Sizin ağzınızdan davet edelim. Ya burada e, per perişan olmasını istediğim, <gülüyor> <gülüyor> onu çok sevdiği bir kelimedir bu. Ben de çok severim. E, Barış Krali oldu. Yani. Nedense ilk o geldi aklıma şimdi. Ya Barış Kralioğlu'na meydan okuyorum ya. Buyursun gelsin onun bu e, bilimsel konulardaki fikri nedir? E, onu bir görmek istiyorum. Ben onun yanıtlarını çok merak ediyorum yani. Tamamdır hocam. Kendisine ulaşacağız. Ee, bakalım. Bu arada Barış... Kabul e, yani şey e, yemin ettirin ilk önce Barış'ın olup olmadığını. Çünkü Barış o kadar kilo verdi ki. Evet. Ya öyle de, böyle değil yani. Hani. Gördüm. Barış yani o kadar zayıfladı kendim. ki dünyada savaşlar artacak diye korktum yani <gülüyor> o kadar zayıfladı. En kötü espremiz böyle olsun diyor. Yayında ve yapımda demeye geçen herkese <gülüyor> Hocam çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Çok güzel bir e, sohbetti. E, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Davetimizi de yaptık. Sorularımızı da yaptık. Var mı ekleyecekleriniz kapatırken? Çok teşekkür ediyorum tekrar. E, ekleyecek neyim var? E, aslında çok teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için. Ya biraz karmaşık günler yaşıyoruz. İşte içeride misafirlerim var şu an ama hiç aklıma bile gelmediler bu sohbet boyunca. Çünkü çok keyifli geçti her şey. Hı hı. Ee, i̇nşallah daha geniş zamanlarda ve sizin de böyle çok keyif aldığınız, çok daha büyük kalabalıkların olduğu keyifli yayınlarda buluşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz Harika program oldu ederiz. bence. Çok ben çok keyif aldım. aldıysanız, beğendiyseniz formatımız evet, evet. için de çok, çok güzeldi. Kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yayını burada sonlandırıyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.